Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, Bugünkü videomuzda e, İngiltere'deki marketlerin fiyatlarına bakacağız. Morrison'a gidiyoruz şu anda. Yani e, çevremizden aldığımız yorumlara göre Türkiye'nin BIM'i ya da a 100ü diyebiliriz. Evet, yola çıktık. Birazdan otururuz. Sizlerle fiyatları paylaşacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Morrison'a geldik. Ee, Morrison gibi başka alternatif olarak Aldi var. O da çok uygunmuş. Başka bir tane daha vardı ama şimdi hazırlayamayacağım. Bunları açıklama kısmında yerleştiririm. Şimdi içeriye gidelim bakalım. Ee, ürünlerin fiyatları ne kadarmış? Ee, belki Türkiye'de karşılaştırırız aklımıza geldiğince. Hadi bakalım. yani 60 kuruş oluyor e, Türkiye'ye giden. Hesap. Sakın sakın 8'le çarpmayın. Burada kazanan, burada harcıyor. O şekilde düşünün. Tabii bir seniz burada kazanamadığımız için biz ister istemez çarpmaya başladık yavaş yavaş ama inşallah bundan sonra biz de çarpmayacağız. Şöyle bir devam edelim. Hadi tasa bakalım. eee 2,5 kilosu gördüğünüz gibi 1 pound. Yani eee TL gibi. Şimdi bizde sanırım en son en uzun yet 2 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Mesela böyle bir mandalina var. Gördüğünüz gibi 3 pound. 3 pound. Evet mesela domatese bakalım. 75 pençe 1 TL'ye geliyor. Başka bir ne var. şöyle domatesi var, 2.55 TL'lik bir şişenin fazla 2.55 TL'lik. Gördüğünüz gibi. Onların tanesi 6-7 liraya alıyordum ben pazardan. Evet. Mesela Esra biliyor 6-7 liraya alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada ₺5 TL. Mesela sarımsak Gördüğünüz gibi şöyle bir tanesi iki peni pardon şöyle bir tanesi iki pound. Sanırım çeşitlerine göre değişiyor galiba. 65 peni Gidelim Çok iyi. Mesela şöyle bir 15'lik, 350'li Coca Cola 5 Pound evet. Mesela buraya bakalım 2 litrelik bir su 45 Peni, yani 45 kuruş gibi düşürebilirsin Türkiye'de. Mesela şöyle bir su, 2 litrelik su 45 Peni oluyor Çok fazla su çişleri var mesela o su Farklı markalarda, farklı kişilerde var. Yani Türkiye'dekine benziyor gibi. Yine burada yine çok farklı elmalı su gibi tuhaf şeyler var. Ama bir 1 iki peli. Çok fazla yüksek Türkiye'de hangi tamdık bir marka. Oraya adıyorsunuz. Türk malı olmasa da Türkiye'de satılan bir ürünlerden. Gördüğünüz gibi 1 Pound'a sokuyor bu. İçinde kaç tane var? 6 tane var içerisinde. Burada da evet, gördüğünüz gibi Ramazan mübarek yazıyor. Sanırım Pakistan firmasının ürünleri galiba. İşte falan var. Burda yüzde hatta yine var. Evet, i̇çerik 1 Pound. Aynı bir 1 Pound. Hurmalar üç Pound mesela. <gülüyor> Kocaman çikolata. Belçika çikolatası <gülüyor> Evet arkadaşlar, Rayon'u hoş geldiniz Kalıp aldım Rayon'u buradayız Mesela şunu işte. 20 pound şu tava Sadece 20 pound Bir de Bir de Morrison's'un kendi bir ürünü var e, 7 pound şu kettle Sadece 7 pound gerçekten bu mülterede en çok konuşulan şeylerden birisi de et yerleri. Burada et çeşitleri falan var. Kıyma bir 1.50, 500 gr. 1.50 pound. Oldukça uygun diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde farklı farklı çeşitleri var. Mesela şöyle bir tavuk. Gördüğünüz gibi 1.5-1.4 kg, 3.50 pound. <gülüyor> işte, Kuşbaşı 430 gram, Temizlik malzemelerine baktığımızda mesela şöyle bir donosuz sadece 1 pound olduğunu görebiliyorsunuz. Kaç gram? Var. Litre Yine böyle tanıdık şeyler bulmaya çalışıyorum. Ee, mesela somut olmasa da şöyle bir rol olsa 3.35 falan mesela. Mesela teyelik ülkede falan bayağı pahalıdır biliyorsunuz arkadaşlar. Kullandığım şey söyleyeyim. Sadece 5 puan. tane puan sadece 27 tabletmiş. Sadece 5 puan. Fiyatlar genelde bu şekilde. Boğsan çok büyük bir market. Genel olarak bizim evimizi çeken ürünlerin fiyatlarını sizlerle paylaştık. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanal abonemeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.